Ders yerler çünkü yeni tavsan haber bülteni kaçınız sayısında izlemeler tarik mazza tarik haber notakoman haber bülteni başlıyor yaklaşık 20.44'e kadar bu ekranlarda ki nötrcan gelişmeleri için paylaşacağız benim ama haber bültenimiz başlıyor derd dostlar sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tak olsak. sosyal kral tarik haber P pinterest tarik haber illam tarik haber dok tarik haber tv e facebook tarik haber linkedin tarik haber yay tarikler Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram’da Met Tarık Haber, Twitter’da Adot Yılmaz, Reddit, Grant, Type 73, Youtube Tarık Haber TV ve Eke Ömer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız Değerli izleyenler Diğer sosyal medya kanallarımıza şöyle bir tanışak olursak, görüntülü sohbet alanından Big Olay'da yayındayız, Big Olay kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz Okcanlı uh, yayında yayındayız. Okcanlı uh, yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Dikede yayındayız değerli izleyenler. Türkiye kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Tevşitleri dostlar. Tevhid kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. dairesiğim Twitter'da sesli odalar var malumunuz. Twitter'da sohbet odalarında yayındayız. Oraları da bekleyeceğiz derdi. Nonolive'da da yayınlarız değerli izleyenler Nonolive kanalımız Tarık Haber Hürremizlere ulaşabilirsiniz Değerli dost Efendim ilk haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Yüzünüz iki doktorlar iş bıraktı, muayeneler durdu. Türkiye bu cünayeti konuşuyor. Son dakika haberine göre Konya Şehir Hastanesi'nde korkunç bir olay yaşandı. Önce kardiyoloji uzman doktoru Ekrem Karakay'a silahla vurarak öldüren saldırı, daha sonra intihar etti. Konyi Şehir Hastanesi'nde onerli silah sesi duyulduğu ifade edildi. Korkunç olayla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken hastanede muayeneler durdu. Meslektaşlarına meslek, meslek iş bıraktı. Sağlık Bakanı Faden Kocadan açıklama geldi. Bakan Koca açıklamasında saldırganın güvenlik görevlisi olduğunu duyuyoruz. Son dakika, Konya'da dehşet. Türkiye, Ekrem Karakaya'ya ağlıyor. Katil, güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay çıktı. Son dakika, Konya'da dehşet. Türkiye, Ekrem Karakaya'ya ağlıyor. Katil, güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay çıktı. Son dakika haberi, Konya Şehir Hastanesi'nde korkunç bir olay yaşandı. Önce kardiyoloji uzman Doktorun Ekrem Karakaya'yı silahla vurarak öldüren saldırgan, daha sonra intihar etti. Konya şehir hastanesinde 10 el silahsızı duyulduğu ifade edildi. Korkunç olayla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken, hastanede muayeneler durdu, meslektaşları da iş bıraktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakan Koca, açıklamasında saldırganın güvenlik görevlisi olduğunu duyurdu. Son dakika haberine göre Konya'da sinir krizi geçiren saldırgan, Önce kardiyoloji uzman doktoru Ekrem Karakaya'yı silahla vurdu. Daha sonra da intihar girişiminde bulundu. Demşete düşülen olay Konya Şehir Hastanesi'nde saat 14.30 sıralarında yaşanırken, 10 el silah sesi duyulduğu iddia edildi. İddiaya göre kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın tabancayla başına ateş açan saldırgan, ardından aynı silahla kafasına ateş açıp intihar girişiminde bulundu. Yaralı Ekrem Karakaya ve saldırgan, ameliyata alındı. Son dakika doktor ve saldırgan hayatını kaybetti. Son dakika haberine göre tüm müdahalelere rağmen doktor Ekrem Karakaya ve saldırgan hayatını kaybetti. Konya Şehir Hastanesi'nde doktora silahlı saldırı. Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan hareketli dakikaların ardından ilk görüntülerde ortaya çıktı. Olayın hemen ardından sosyal medyaya yansıyan görüntülerde hastanede büyük panik yaşadığı görülüyor. Büyük panik, sevgiyi getirin. Silah seslerinin ardından hastanedekiler sağ sola doğru koşarken, acil servisinde sevdiğe getirin seslerinin yükseldiği duyuluyor. Cinayeti bu yüzden mi işledi? Akçay'ın annesi Kezban Akçay'ın yaklaşık bir ay önce geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Akçay'ın doktor Karakaya'yı annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu için öldürdüğü öne sürüldü. Muayeneler durdu, meslektaşları iş bıraktı. Konya Şehir Hastanesi'ndeki silahlı saldırıda uzman doktor Ekrem Karakaya'nın hayatını kaybetmesinin ardından meslektaşları da isyan etti. Muayeneler durdu, meslektaşları iş bıraktı. Hastanenin önüne inen sağlık çalışanları hekime uzanan eller kırılsın şeklinde sloganlar atarak eylem yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saldırı sonrası yaptığı açıklamada Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nden bir güvenlik görevlisi, Konya şehir hastanemizde bir hekim arkadaşımıza silahıyla ateş ederek onu hayattan kopardı. Olayda kendisi de öldü. Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun dedi. Saldırganın kimliği şok etti. Olayın nasıl meydana geldiğiyle ilgili son bilgilileri canlı yayında aktaran DLA muhabiri Hasan Dönmez, saldırganın Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay olduğunu söyledi. Dönmez, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu saldırgan. Evli olan Hacı Mehmet Akçay bugün saat 14.30 sıralarında kardiyolojik dininde görev yapan uzman doktor Ekrem Karakaya'ya tabanca ile peş peşe ateş etti. Akçay ardından silahı kendi başına dayayıp tetiği çekti. Akçay, kanlar içinde yere hıldırken silah sesleri üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Poliklinikteki doktorlar hemen müdahale ederken Karakaya ile Akçay kurtarılamadı. Akçay'ın annesi Kezban Akçay'ın yaklaşık bir ay önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilirken Akçay'ın doktor Karakaya'yı annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu için öldürdüğü öne sürüldü. Konya valisi Özkan, saldırıyı nefretle kınıyoruz. Konya valisi Vahdettin Özkan, Kanlı saldırı sonrası Konya Şehir Hastanesi'ne giderek İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Mehmet Koç'tan bilgi aldı. Hastane çıkışında açıklamada bulunan Vali Özkan, saldırıyı kınadığını belirterek, şunları söyledi. Bütün sağlık çalışanlarımızın, sağlık hizmeti karşısında insanlarımızın müteşekkir olması lazım. Hekimlerimize, sağlık çalışanlarına uzanan eller kırılsın. Öncelikle saldırıyı nefretle kınıyoruz. Maalesef üzülerek söylüyorum saldırıyı gerçekleştiren de yine bir hastanemizde çalışan sağlık hizmetinde çalışan bir görevli. Bunu da nefretle kınıyorum. 6 Temmuz 2022 günü saat 14.30 sıralarında Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay, Şehir Hastanesi'nde çalışan uzman doktor Ekrem Karakaya'nın klinik odasına gelmiş ve silahlı saldıra bulunmuştur. Maalesef hekimimiz hayatını kaybetmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren güvenlik görevlisi de hayatı kaybetti. Saldırıyı nefretle kınıyoruz. Hekimimize Allah'tan rahmet, başta yakınları ve mesai arkadaşlarım ve tüm sağlık çalışanımıza başsağlığı diliyorum. Konu adli makamlarımızca çok yönlü olarak soruşturulmaktadır. Vali Özkan, açıklama yaptığı sırada hastane önünde olayı protesto etmek için iş bırakıp toplanan sağlık çalışanlarının da tepkisiyle karşılaştı. Saldırıyı gerçekleştirdiği tabanca, ruhsatlı tabancasıymış. Kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakayır Şehir Hastanesi'ndeki klinikte ateş ederek öldürdükten sonra intihar eden Yunak Devlet Hastanesi'nde görevli Hacı Mehmet Akçay'ın saldırıda kullandığı tabancanın, kendi adına taşıma ruhsatlı olduğu ortaya çıktı. Öte yandan saldırının ardından Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir de Konya Şehir Hastanesi'ne gelerek olayla ilgili bilgi aldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 3 Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi. AK Parti'den ilk Tepki Konya'daki korkunç olayla ilgili AK Parti'den ilk tepki geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesini, vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekim kardeşimizin alçakça katledilmesini lanetliyoruz ifadelerini kullandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Demir yumruk operasyonu. <gülüyor> Ana haber bir devam ediyor yaklaşık 20-44'e kadar bu ekranlarda. İster dostlar. Katilin kimliği şok etti, TikTok paylaşımları deşe düşürdü. Bu Remzi Bardik. Son dakika haberine göre Konya'daki bir şehir hastanesine görevli doktor Ekrem Karakaya'yı görev başında vurarak öldürüldü. Daha sonra intihar eden saldırganın kimliği şok etti. Saldırıyı gerçekleştiren Hacı Abi Mehmet Akçay'ın Konya'daki başka bir hastanede görevli güvenlik görevlisi olduğu ortaya çıktı. Doktor Katili Hacı Mehmet Akçay'ın TikTok'taki paylaşımları ise dikkat çekti. Akçay'ın söz konusu paylaşımlarından birinde Arka fonda jandarma peşimdeye hakkında bu emri var ifadesi duyuluyor. Haber, haber, güncel. Son dakika Ekrem Karakaya'nın katili Hacı Mehmet Akçay'ın TikTok paylaşımları dehşete düşürdü. Bu emli var. Son dakika Ekrem Karakaya'nın katili Hacı Mehmet Akçay'ın TikTok paylaşımları dehşete düşürdü. Bu emli var. Son dakika, Konya'daki şehir hastanesinde görevli doktor Ekrem Karakaya'yı görevi başında vurarak öldüren ve daha sonra intihar eden saldırganın kimliği şoke etti. Saldırıyı gerçekleştiren Hacı Mehmet Akçay'ın Konya'daki başka bir hastanede görevli güvenlik görevlisi olduğu ortaya çıktı. Doktor Katili Hacı Mehmet Akçay'ın TikTok'taki paylaşımları ise dikkat çekti. Akçay'ın söz konusu paylaşımlarından birinde arka fonda, jandarma peşinde. Hakkında vur emri var ifadeleri duyuluyor. Son dakika haberi, Konya Şehir Hastanesi'nden gelen silahlı saldırı haberi tüm Türkiye'yi şoke etti. Öğle saatlerinde hastanede görevli kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya, Hacı Mehmet Akçay tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Saldırının ardından aynı silahla intihar eden Hacı Mehmet Akçay'ın kimliği ise şoke etti. Sağlık Bakanı Fakrettin Koca yaptığı açıklamada saldırgan Hacı Mehmet Akçay'ın Konya Yunak ilçe Devlet Hastanesi'nden bir güvenlik görevlisi olduğunu belirtti. Son dakika, doktor Katili Hacı Mehmet Akçay'ın TikTok paylaşımları dikkat çekti. Sağlıkçıları koruması gerekirken, doktor Katili olan Hacı Mehmet Akçay'ın sosyal medyadaki paylaşımları ise dikkat çekti. Jandarma peşinde. Hakkında vur emri var. TikTok'u aktif şekilde kullandığı belirlenen Akçay'ın paylaştığı bir videoda jandarma peşinde. Hakkında bu emri var. Yakalasalar asacaklar. 7 senedir diyar diyar gezip baş kesen cel Niye sıcak evinde oturan 300 liralık memur değilim ifadelerinin yer aldığı görülüyor. Saldırıyla ilgili bir ay detay. Öte yandan Akçay'ın annesi Kezban Akçay'ın, yaklaşık bir ay önce geçirdiği kalk krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Akçay'ın Doktor Karakaya'yı annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu için öldürdüğü öne sürüldü. Son dakika, Konya'da dehşet. Türkiye, Ekrem Karakaya'ya ağlıyor. Pati, Güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay çıktı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Demir Yumruk Operasyonu... Bu haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 20.44'e kadar bu ekranlardayız değerli dostlar. Alvatan yazı geldi. ile ilgili katilen detay ortaya çıktı. De. başındaki siyahlar öldürüldü yaşanan korkunç olayın adından Karakaya'nın mesai arkadaşları bırakarak muayenleri durdurdu öldürülen doktorla ilgili yorumlar ise herkesi ağlattı işte Doktor Ekrem Karakay'la ilgili hastaların yaptığı yorumlar haber haber yaşam son dakika Konya'da vahşice öldürülen Ekrem Karakaya'nın hastalarının yaptığı yorumlar herkesi ağlattı. Allah yolunu açık etsin. Son dakika Konya'da öldürülen Ekrem hastalarının yaptığı yorumlar herkesi ağlattı. Allah yolunu açık etsin. Son dakika haberi Türkiye Konya'da yaşanan vahşeti konuşuyor. Doktor Ekrem Karakaya görevi başındayken silahla öldürüldü. Yaşanan korkunç olayın ardından Karakaya'nın mesai arkadaşları görevlerini bırakarak muayeneleri durdurdu. Öldürülen doktorla ilgili yapılan yorumlar ise herkesi ağlattı. İşte doktor Ekrem Karakaya ile ilgili hastalarının yaptığı yorumlar. Son dakika, sağlıkta bir şiddet haberi daha. Öğlen saatlerinde Konya Şehir Hastanesi'nden gelen korkunç haber herkesi gözyaşlarına boğdu. Kardiyoloji uzman doktorun Ekrem Karakaya görev sırasında silahla vurularak katledildi silahı saldırgan Karakay'ayı öldürdükten sonra intihar ederek yaşamına son verdi Karakaya'nın mesai arkadaşları yaşanan üzücü olayın ardından muayeneleri durdurarak sağlıkta şiddeti protesto etti Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından hastalarının yaptığı yorumlar ise okuyanları ağlattı başarılı Doktor Karakaya ile ilgili yapılan yorumlar ise şu şekilde babamın tansiyonu yükseldiği gece hocamı geç saatte olsa cep telefonuyla aradı Sağ olsun bize döndü. Sorunu anlattık telefondan. Bize babamın ilaçlarını değiştirerek yardımcı oldu. Sağ olsun, var olsun. Allah yolunu açık etsin. Adam gibi adam hocam. Enerjik, dikkatli insanları ve işini seven doktor. Gelecek vaat ediyor. Sağlığıma kavuşmandaki dikkati ve emeği için minnet borçluyum. Güler yüzü hastayı çok güzel motive ediyor. Çok iyi bir kişi. İyi olanı güzel olanı başka nasıl ifade edebiliriz ki? Ancak çok iyi olarak. Başka söze gerek yok bence. Her şey için çok teşekkür ederiz hocam. Başarılar, mutluluklar hep sizinle olsun. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Hemşire eşini öldüren polis memurundan akıl almaz. Ama <gülüyor> haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık 20-40 kadar bu ekranlarda. Ele geçirilen para dudak uçuklatmıştı. Örgüt liderleriyle ilgili yeni gelişme yaşandı değerli izleyenler. Son günlerin çok konuşulan konularından biri olan Demir Yılmaz operasyonu kapsamında aralarında örgüt liderlerinden Hüseyin Er da bulunduğu 10 kişiyi çıkardıkları mahkemece tutuklandı. Demir Yılmaz operasyonunda yeni gelişme. Hüseyin Eryılmaz tutuklandı. Son günlerin çok konuşulan konularından biri olan Demir Yumruk Operasyonu kapsamında aralarında örgüt liderlerinden Hüseyin Er Yılmaz'ın da bulunduğu 10 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen Demir Yumruk Operasyonu'nda Erol Evcila ile bilinen Erol Eşrefoğlu, Hüseyin Er Yılmaz ve Melih Karabacak liderliğini yaptığı 3 suç örgütüne operasyon düzenlemişti. Operasyonda 4 kamyon dolusu belge ve ziynet eşyası ile bavullar içinde 500 milyon lira ele geçirilmişti. Firmaların düzenledikleri 105 milyar liralık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattıkları tespit edilen örgütün liderlerinden Hüseyin Er Yılmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dün de Erol Evcil'in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Tutuklu sayısı artıyor. Demir-çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik demir-yumruk operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 10 daha tutuklandı. Alınan bilgiye göre, gözaltına alınan 42 şirkeli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade veren şüphelilerden 17'si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, 25'i hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması istendi. Sunuk Ceza Hakimliği'nde sorgulanan şüphelilerden Hüseyin Er Yılmaz, Mustafa K, Reşat S, Soner e, kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Ahmet Ka Ahmet Ne, Kulusi B, e, ve Yılmaz A ise kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ile suç işlemek amacıyla örgüte olmak suçlarından tutuklandı. Hakimlik 32 şüpheliği adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Devlete 25 milyar liralık zarar. Demir-çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik 28 Haziran'da düzenlenen Demir-Yumruk Operasyonu'nda, Erol Evcil'in de aralarında 374 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında 4 Temmuz'da, Erol Evcil'in de arasında bulunduğu 5 şüpheli, Aynı suçlardan tutuklanmış, 10 şüpheli ise yurt dışı yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan diğer şüphelilerin ise yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Korkutan açıklama. Ama haber devam ediyor. Yaklaşık 20-44'e kadar bu ekranlarda isteriz yani. Galatasaray Paraguay'da şampiyon oldu. Fenerbahçe'ye forması gitti ve bakın ne yaptı. Son dakika haberine göre Avrupa'daki başarılarıyla birçok dünya ülkesini tanan Galatasaray'ın şahı ile Atilan Amerika ülkelerinden olan Paraguay'da da ortaya çıktı. Bir Türk hatanaşının Paraguay'da düzenlenen turnuvaya gidildi. Burada kendilerine Galatasaray ismini veren ve sarı kırmızı formuyla sahaya çıkarak 8 senedir aldıkları 4 şampiyonlukla Turma'ya domino eden futbolseverlerin Galatasaray ilgisi herkes yaşattı, işe detaylar. Son dakika Galatasaray Paraguay'da şampiyon. Fenerbahçe formasıyla gitti ve Son dakika spor haberi. Avrupa'daki başarılarıyla birçok dünya ülkesinde tanınan Galatasaray'ın çağını Latin Amerika ülkelerinden olan Paraguay'da da ortaya çıktı. Bir Türk vatandaşının Paraguay'da düzenlenen turnuvaya giderek burada kendilerine Galatasaray ismini veren ve sarı kırmızılı formayla sahaya çıkarak 8 senede aldıkları 4 şampiyonlukla turnuvayı domine eden futbol severlerin Galatasaray'a ilgisi herkesi şaşırttı. İşte detaylar. Paraguay'da yaşayan futbol sever bir Türk vatandaşının yaptığı paylaşım sonrası Türk futbolunun Paraguay'da da oldukça ilgiyle takip edildiği ortaya çıktı. Onur Can Kırşan isimli vatandaşın YouTube kanalında paylaştığı videoda, Paraguay'da düzenlenen ya isimli futbol turnuvasına futbol severler, takımlarının adını Galatasaray yaparak, sarı-kırmızılı ekibin logosunu kullandı. 15 yıldır yenilmiyorlar. Futbol severler takımlarının adını Galatasaray olarak değiştirdikten sonra 15 yıldır yenilmedi ve 2009 yılından bu yana 4 kez şampiyon olurken, organizasyonun en çok kupa sahibi ekibi oldu. Fenerbahçe forması ile gitti. YouTube kanalının sahibi Kırşan, Turnuvanın yapıldığı yere gittiği için oldukça heyecanlı olduğunu belirtirken Fenerbahçe forması giymesi de dikkat çekti. Galatasaray takımının oyuncuları ise kendisine sarı kırmızılı formayı hediye etti. Logoları da Galatasaray. Aynı zamanda sadece isim değil formada kullanılan logolarda da Galatasaray'ın armasını yaptıran futbol severler sarı kırmızılı takımın maçlarını büyük heyecanla takip ettiklerini ve nef Stadyumunda oynayacağı bir maç izlemeyi çok istediklerini söylediler. Yaklaşık 8 yıldır Galatasaray ismiyle sahada yer alan ekip, 8 yılda 4 kez şampiyonluk kazanarak turnuvaya damga vurdu. Paraguaylı Galatasaraylılar Süper Lig'den Fenerbahçe, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Konyaspor'u Sporu tanıdıklarını da ifade ederken, videoyu Bravo Türk-Buralo tezahüratlarıyla bitirdi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Grup kombayı patlattı. Naka emeği alın. Dünya futbolu karıtı. Ama veri sprit devam ediyor yaklaşık 20-44'e kadar bu ekranlardayız değerli dostlar. Otomobilde ÖTV düzenlemesi geliyor. Bazı modeller 300.000 TL'lik ilk, ilk indirim geliyor. Otomobillerde özel tüketim merkezi yani ÖTV indirimi geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. Geçen ve resmi gazetelerine Yeni milyon göre motor gücü 160 kilowatt geçmeyen ve Matrah değeri 700 bin TL'yi aşamayan elektrikli otomobillerin yeni ÖTV yüzde 60'tan yüzde 10'a çekilirken fiyatlarda da 300 bin TL'lik indirim yaratacak. İşte ÖTV düzenlemesiyle ilgili tüm detaylar. Finans, finans, otomotiv. Elektrikli otomobillerdeki ÖTV indirimi resmi gazetede. Bazı otomobillerin fiyatı 300.000 TL düştü. Mini Cooper, Lollo, Seresuç, Skiyellet 5. Elektrikli otomobillerdeki ÖTV indirimi resmi gazetede. Bazı otomobillerin fiyatı 300.000 TL düştü. Mini Cooper, Lollo, Seresuç, Skiyellet 5. Elektrikli otomobillerde özel tüketim vergisi ÖTV indirimi geldi. Günden geçen ve resmi gazetede yayınlanan yeni düzenlemeye göre motor gücüyü 160 kıl içmeyen ve matrah değeri 700 100.000 aşmayan elektrikli otomobillerin yeni ÖTV oranı %10 olacak. Yapılan değişiklik birçok otomobil modelinin ÖTV oranını %60'tan %10 çekerken, fiyatlarda da 300.000 TL'lik indirim yaratacak. İşte ÖTV düzenlemesiyle ilgili tüm detaylar. Otomobil fiyatlarındaki artış ikinci el piyasasını etkiledi. Son bir yılda otomobillerin fiyatı iki katından fazla artarken, benzin ve motorin fiyatlarındaki de araç sahibi olmak isteyenleri kara kara düşündürüyor. Dizel ve benzinli araçlara kıyasla elektrikli araç satışları ise yok denecek kadar az. Ancak, birçok ülke ise şimdiden elektrikli araçları benimsemiş görünüyor. Elektrikli otomobil satışlarında Çin, Norveç, Hollanda ve İsveç öne çıkarken, ÖTV ve dolar kurunun yüksek olması Türkiye'de elektrikli araçlara olan ilgili azaltıyor. Elektrikli otomobillerde ÖTV düzenlemesi Geçtiğimiz günlerde torba yasaya dahil edilen elektrikli araçların özel tüketim vergisi, ÖTV, oranlarını yeniden belirleyen kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi, gerçekleştirilen oylamada kabul edildi. Resmi gazetede yayınlandı, fiyatlar düşecek. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yeni ÖTV düzenlemesiyle Türkiye'nin yerli otomobili toplum fiyatını daha ulaşılabilir seviyeye çekmesi amaçlanırken, düzenleme, hali hazırda bayilerde satılan ve önümüzdeki dönemde de satışa sunulması planlanan birçok elektrikli otomobilin fiyatını da düşürecek. Yeni ÖTV düzenlemesinde ne değişti? Yeni düzenleme ile birlikte motor gücü 160 geçmeyen ve matrağı 700 bin TL altında olan araçlarda ÖTV, %10 uygulanacak. 160 kilovat altı ancak matrahı 700 bin TL ve üstü olan araçlarda %40, 160 kilovat üstü ve matrahı 700 50 TL geçmeyenlerde %50, geçenlerde ise %60 olarak belirlenecek. Elektrikli otomobillerin ötesinde yapılan değişiklikte de, oranlar haricinde en büyük değişikliğin hesap matrah değerlerinde eklenmesi olduğu görülüyor. Bazı otomobil modellerinde 300 bin TL'lik indirim. Pazardaki Çinli modeller Steel 5 ve Series 3 ise, ÖTV değiştiğinden en çok etkilenen haberler arasında yer alıyor. Her iki otomobilin de ÖTV oranı %60'tan %10'a düşerek tüketicisine yaklaşık 300.000 liradan fazla fiyat avantajı sağlayacak. Elektrikli Hyundai Kona'nın fiyatı ise 895.000 TL'den 787.000 TL'ye kadar düşecek. Bunun dışında, fiyatı düşmesi beklenen diğer elektrikli araçlar şu şekilde. Mini Cooper Sec, 137 KiloVat. Eski fiyat, 1.198.176 Türk Lirası. Yeni fiyat, 823.745 Türk Lirası. Lollon XC40, 170 KiloVat. Eski fiyat, 1.351.647 Türk Lirası. Yeni fiyat, 1.266.700 Türk Lirası. Seres 3. Eski fiyat, 1.150.000 milyon 150 bin TL. Yeni fiyat 790.625 Türk Lirası. Stuyallet 5. Eski fiyat 1 milyon Türk Lirası. Yeni fiyat 71138154 Türk Lirası. Son otomobil kampanyaları. İşte fiyat listesi. Öte yandan diğer otomobil markaları da güncel ve kampanyalı otomobil fiyat listelerini açıkladı. Volkswagen. Volkswagen yeni Polo 180 PS numresi 10 Manuel 4 Türk TL 0310 TSI 100 110 PS Manuel 5 Türk TL yeni Taygo 1.0 TSI 95 PS Manuel 6 724.000 Türk TL Volkswagen yeni Golf 1.0 TSI 110 PS numresi 10 Manuel 6 724.000 Türk TL Volkswagen Passat 1.5 TSI ACT 150 PS Inpresion DSG benzin otomatik 880 2500 Volkswagen Tiguan 1.5 TSI ACET 150 PS v benzin otomatik 9137 bin Türk Lirası. Sıkıla. Skoda Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite 4 159.462 Skoda Octavia 1.0 TSI 110 PS DSE ve Elite Benzin Otomatik 7 159.962 Türk Lirası Skoda Superb 1.5 TSI AC 150 PS DSE ve Elite Benzin Otomatik 9.24.962. Ciltlayın. Citroen C4 F12 Platige 100 HP 6 ileri manuel 5 bin Türk lirası. Citroen C3 12 Platige 83 HP 5 ileri manuel f bin Türk lirası. Dacia. Dacia yeni Sandero John Ford 1.0 Turbo 90 bd 4 bin Türk lirası. Dacia yeni Duster John Ford 1.0 Turbo 90 bd 4 X24 bin Türk lirası. Fiat EGA EASY 1.4 95 HP Benzin MANUEL 3.164.900 TL Fiyat EGA STREET 1.4 95 HP Benzin MANUEL 3.186.900 Lirası. Fiyat Panda Urban 1.070 HP Hibrit MANUEL 450.900 TL Gevap Picanto feal 1.0 l67 ps amt 3.183.900 türk lirası karengo 1.2 l84 ps kur benzin manuel 3.196.900 türk lirası yeni cerato 1.6 l28 ps eleganci otomatik 6.135.900 türk lirası bu Mitsubishi Space Star 1.2 Intense CLT benzin otomatik 4 101.750 Türk Lirası Mitsubishi L204-2 Tornado MT dizel manuel 6 149.000 Türk Lirası Nissan Micra 1.0 92 PS düz vites 250.000 Türk Lirası 2000 yılı 115 PS düz vites tekne 6 107.400 Türk Lirası sahibi 3 yıllık 158 PS düz vites tekna 8 166.800 Opel. Opel Corsa 1.2 Benzinli MT 575 HP Elançe Manuel 4 178.900 Türk Lirası Opel Crossland 1.2 Benzinli MT 6130 HP Escent Almanel 525.700 Türk Lirası Opel Nokta 1.2 130 HP A8 Elançe Benzin Otomatik 759.900 Türk Lirası Yeni 208 Prime 1 2 Pretec 75 HP MT5 456.500 Peugeot 2008 Artı ve 1.2 2 Pretec 100 HP 6 MT Benzin Manuel 6 Türk TL Peugeot 3008 Ardur ve 1 6 180 HP AT8 Benzin Otomatik 9 141.000 TL Peugeot 5008 LT16 Pretec 180 HP AT8 Benzin Otomatik 1.188.500 TL Renault Renault Taliant Joy 1.0 C 65 B D 3.98.910 Türk Lirası. Renault Klio Joy 1.0 C 65 B D 3.91.910 Türk Lirası. Mercedes Joy 1.3 C 140 B 525.900 5.25.910 Renault Kadışartac Roof 1.3 C 160 B D D C Türk Lirası. Suzuki. Suzuki Vitara 1.4 Dual Stage 48 Nemi Ad A Elegance 4 X2 Tek renk, benzin otomatik 694 bin Türk lirası Suzuki Jimny 1.5 5 X4 X4 Tek renk, benzin otomatik 8.69 bin Türk lirası Suzuki Swift 1.2 iki. HCVVT VVT turbo Türk Toyota Yaris yani 1.0 vizyon benzin 460, 1006, Türk lirası Toyota Corolla 1.500 <gülüyor> vizyon benzin manuel 527.600.000 Türk lirası Toyota Corolla haç vakti 2 turbo dirim benzin otomatik 714.400.000 <gülüyor> Akşam izan dokundu, ana haber bültenimiz devam ediyor. Ertipto otomobilleri göderimdir indirimi Resmi gazeteler, bazı otomobillerin fiyatı 300 bin düştü. Mini Cooper Bowl. Finans, Otomotiv. Elektrikli otomobillerdeki ÖTV indirimi resmi gazetede. Bazı otomobillerin fiyatı 300 bin TL düştü. Mini Cooper, Volvo, 3, Skialet 5. Elektrikli otomobillerdeki ÖTV indirimi resmi gazetede. Bazı otomobillerin fiyatı 300 bin TL düştü. Mini Cooper, Volvo, 3, Skialet 5. Elektrikli otomobillerde özel tüketim vergisi.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 160 kW altı ancak matrahı 700 bin TL ve üstü olan araçlarda %40, 160 kW üstü ve matrahı 750 bin TL geçmeyenlerde %50, geçenlerde ise %60 olarak belirlenecek. Elektrikli otomobillerin ötesinde yapılan değişiklikte de, oranlar haricinde en büyük değişikliğin hesaba matrah değerlerinin de eklenmesi olduğu görülüyor. Bazı otomobil modellerinde 300 bin TL'lik indirilir.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 Mini Cooper SE 137 kW. Eski fiyat 1.198.176 Türk lirası. Yeni fiyat 823.745 Türk lirası. Volvo XC40 170 kW. Eski fiyat 1.351.647 Türk lirası. Yeni fiyat 1.266.700 Türk lirası. Sınıf 3. Eski fiyat 1.150.000 milyon 150 bin TL. Yeni fiyat 790.625 Türk lirası. Skye LED 5. Eski fiyat 1 milyon Türk lirası. Yeni fiyat 7113.854 Türk lirası. Son otomobil kampanyaları. İşte fiyat listesi. Öte yandan diğer otomobil markaları da güncel ve kampanyalı otomobil fiyat listelerini açıkladı. Volkswagen. Volkswagen yeni Polo 1.80 PS Impression manual 488.900 TL, Cross 1.0 TZ 110 PS, manual Rife TL, yeni Taygo 1.0 TSI 95 PS, manual Rife TL, Volkswagen yeni Golf 1.0 TSI 110 PS, Impression manual TL. Volkswagen Passat 1.5 TSI ACT 150 PS, Impression DSD, benzin otomatik, 8170 2500 Volkswagen Tiguan 1.5 tsl ACT 150 PS HEDSG benzin otomatik 937.000 Türk lirası. Skoda Fabia 1.0 LTSH 95 PS Elite 459 159462 Skoda Octavia 1.0 LTSH 110 PS DSG Elite Benzin Otomatik 7 Türk Lirası Skoda Super 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite Benzin Otomatik 924962 Citroen Citroen C4 L1 2 Platedil 100 EHP 6 ileri manuel 582.000 182 bin Türk Lirası. Citroen C3 B2 Platedil 83 EHP 5 ileri manuel L5 4 Türk Lirası. Dacia. Dacia Yeni Sandero Jumpport 1.0 Turbo 139 B D4 156 Türk Lirası. Dacia Yeni Duster Jumpport 1.0 Turbo 90 B 4 X24 175 bin Türk Lirası. Fırat. Fiyat Ege Aya'si 1.4 95 HP Benzin Mali 3.164.910 Türk Lirası Fiyat Ege 1.4 95 HP Benzin Mali 3.168.6910 Türk Lirası Fiyat Panda Urban 1.0 70 HP Hibrit Mali 4.150.910 Türk Lirası Kia Pijanto Feal 1.0 L67 PS, AMT 3183.900 TL, Kia Reno 1.2 L84 PS, Cool Benzin, Manuel 3196.900 TL, Yeni Cerato 1.6 L128 PS, Elegance Otomatik 6135.900 TL. Mutsuması Mitsubishi Space Star 1.2 Intense CVT benzin otomatik 4101750 Türk lirası Mitsubishi Lancer 204 2 Tornado MT dizel manuel 6149000 Türk lirası Nissan Micra 1.0 92 PS düz vites Nissan 500.800 Türk lirası Hyundai 115 PS düz vites tekna 6207400 Türk lirası sahibi 34 158 PS düz vites tekna 8166800 Opel, Opel Corsa 1.2 benzinli MT575 HP Elegance Manu L478.900 TL, Opel Crosland 1.2 benzinli MT6 130 HP Ecenti Almanı L525.700 TL, Opel Mokka 1.2 130 HP A8 Elegance Benzin Otomatik 759.900 TL, Ejolak. Yeni 2008 Prime 1.2 Plütej 75 H 5 456.500 156.500 Peugeot 2008 Artı ve 1.2 Plütej 100 H 6 MT Benzin Benzin 1.6 135.000 Türk Lirası Peugeot 3.0 Artı 1.6 Plütej 180 H P 8 Benzin Otomatik 9 141.000 Türk Lirası Peugeot 5.0 A 1.6 Plütej 180 H P 8 Benzin Otomatik 1.188.500 Türk Lirası Renault Renault Alliance Joy 1.0 c 65 bd 3898.900 Türk Lirası Renault Clio Joy 1.0 c 65B'de 3891.900 Türk Lirası Megane Sedan Joy 1.3 140 bde 525.900, Renault Duster 1.3 160B'de 857.900 Türk Lirası Suzuki, Suzuki Vitara 1.4 GL 48 V 1.6 AD Elegance 4-2 Tekreyn, benzin otomatik 694 bin Türk lirası Suzuki Jimny bir LX 4x4 tek Tekreyn, benzin otomatik 869 bin Türk lirası Suzuki Silvia bir ikihev CVT LX Turbo beş bin Türk lirası. Toyota Yaris 1.0 Vision Benzin 460.600 Türk Lirası Toyota Corolla 1.5 Vision Benzin Manuel 527.600 Türk Lirası Toyota Corolla Hatchback 1.2 Turbo Dirim Multivrivese Benzin Otomatik 714.450 Türk Lirası. Ağırı. Audi yeni A3 sedan 35 turbo TFSI 150 HP Advanced Electronic 9 143, Türk Lirası. Audi A4 Allroad 45 turbo TFSI Ultr 265 HP Electronic PHEV 1.763.299 Türk Lirası. En çok aranan haberler. List piyasalarında. Ana haber fürtlemiz devam ediyor. Yaklaşık. E 20.45-20.44'e kadar bu ekranlardayız değerli izleyenler. Bir şirket daha iflas ettiği başvuru yaptılar değerli izleyenler. Kripto paralarda da sert düşün yaşandı günler ABD'nin bir iflas haberi geldi. ABD merkezi Kripto Para Aracı Kurumu Voyager dijital iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Kripto Para Aracı Kurumu Voyager dijital iflas etti. Başvuru yapıldı. Kripto paralarda sert düşüşün yaşandığı günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nden bir iflas haberi geldi. Amerika Birleşik Devletleri Merkezlik Kripto Para Aracı Kurumu Uyager Dijital, iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri iflas kanununun 11. bölümü uyarınca borçların yeniden yapılanma sürecinin başlatıldığı kaydedildi. Bu süreçte şirketin günlük operasyonların desteklenmesi için nikidite sağlayacak 110 milyon doların üzerinde nakit ve kripto varlığı olduğu belirtilen açıklamada, çalışanlara olan şekilde ödeme yapılmasının ve belirli müşteri programlarının kesintiye uğramadan sürdürülmesinin amaçlandığı bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Loya üst yöneticisi Stephen Ehrilici platformdaki varlıkların korunması ve müşteriler dahil olmak üzere tüm paydaşlar için değer maksimizasyonu için en iyi yolun kapsamlı yeniden yapılanma olduğunu belirtti. Epliç, son birkaç ay içinde kripto para piyasalarındaki oynaklığın ve kripto yatırım fonu ve Arrozca Fital'ın temelli düşmesinin Loyager Digital'in bilinçli ve kararlı adımlar atmasını gerektirdiğini vurguladı. A, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Petrol fiyatları Son haber devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık 20-44'e kadar bu ekranlardayız. Buruk bombayı patlattı. nikayemi alın dedi. Son dakika ve yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeye devam eden Galatasaray yeni teknik direktör Okan Buruksu gözünü şampiyonluk kupasına dikmiş durumda. Abdurkerem Bardakçı ve Kazım Can Karataj transferiyle ilk hamlelerini yapan sarı kırmızılar için şimdi Trabzonspor'dan ayrıdan tecrübeli oyuncu Nakayemi ismi gündemde. İşte detaylar. Son dakika transfer haberi Okan Buruk bombayı patlattı. Nakayem'i alın. Son dakika spor haberi. Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da yeni teknik direktör Okan Buruk gözünü şampiyonluk kupasına dikmiş durumda. Abdülkerim Bardakçı ve Kazımcan Karataş transferleriyle ilk hamlelerini yapan Sarı Kırmızılılar için şimdi de Trabzon skordan ayrılan tecrübeli oyuncu Nakaeme ismi gündemde. İşte detaylar. Antoni Nakaeme Geçtiğimiz sezon taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşatarak Ligi 52 puanla 13. sırada tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda bambaşka bir başlangıç yapmak istiyor. Yeni başkan Dursun Özbek ve yeni hocası Okan Buruk ile çalışmalarına hız kesmeden devam eden Sarı Kırmızılı ekip, yaptığı transferle de adından söz ettirmeyi başarırken flash bir isim gündeme geldi. Okan Buruk çok istiyor. Panatik'in haberine göre, Galatasaray, Trabzonspor Spor'la yollarını yollarına ayıran tecrübeli oyuncu Anthony Nakame ile görüşmelere başladı. Başarılı teknik adam Okan Buruk'un takımda görmeyi çok istediği oyuncu için Sarı Kırmızılı Kurmaylar temaslara başladı. Ücret konusunda anlaşamadılar. Geçtiğimiz sezon Karadeniz ekibi Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Nakaeme'nin ayrılık nedeni ücret konusunda anlaşamayınca Bordeaux'a bile ekiple yollarını ayırmıştı. Nakaeme kimdir? 21 Mart 1989 tarihinde doğan 33 yaşındaki oyuncu, ilk profesyonel kariyerine 2010 yılında Culej takımında başlamıştır. Nijerya'nın Lagos şehrinde dünyaya gelen oyuncu, 2018'de Türkiye'ye gelerek Trabzonspor'la anlaşma sağlamıştır. 2018-2022 yılları arasında Trabzonspor forması giyen Nijeryalı futbolcu Süper Lig'de 120 maça çıkarken 41 gol, 36 asist kaydetmiştir. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. G Saray Paraguayda şampiyon. F Bahçe formasıyla gitti ve Partizan Fenerbahçe maçında haddsiz olan. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20 20- 45'e kadar bu 44'e kadar bu ekranlarda değerli. Yani. izleyen Son dakika haberine göre yeni İstanbul'da. İşte ilk görüntüler değerli izleyenler. Son dakika haberi göre genç uzantılarına kum bir şekilde devam eden Beşiktaş taycan transferlerde oldukça hareketli günler geçiriyor. Siyah-beyaz ekip yeni transferdan DS Romain Sasi, ve Wolf, Boston ardından Murekayı da kadrosuna katmıştı. Beş yeni alt. Son dakika, Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka İstanbul'a geldi. Son dakika transfer haberi. Yeni sezon hazırlıklarına hınmalı bir şekilde devam eden Beşiktaş transferde de oldukça hareketli günler geçiriyor. Siyah-beyazlı ekip Getson Fernandez, Romain Saiz, Cenk Tosun ve Oten Borst'ın ardından Muleka'yı da kadrosuna katmıştı. Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi. İşte detaylar. Jackson Muleka Yeni sezonda mutlak şampiyonluk isteyen Beşiktaş çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezonda mutlak şampiyonluk isteyen Beşiktaş çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gelson, Gelson Fernandes, Roma Insights, Cenk Tosun ve Otel Borstu kadrosuna katan siyah-beyazlı ekip, son olarak Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen müdekayı kadrosuna katmıştı. Kap açıklaması yapıldı. Siyah-beyazlılar, Akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla Jackson Muleka transferi için oyuncu ve takımı standart League ile görüşmelere başlandığını duyurmuştu. İstanbul'a geldi. Geçtiğimiz sezonun ikinci devresini Kasımpaşa'da geçiren ve 12 gol atarak yıldızlaşan Jackson Muleka, Beşiktaş'a resmi imza atmak için bu akşam İstanbul'a geldi. standart League ile bonservis konusunda anlaşan siyah-beyazlılar, Muleka'yı yarın sağlık kontrolünden geçirecek. Demokratik Kongo'nun oyuncu resmi imza ve tanıtım videosunun ardından kamp için Avusturya'ya hareket edecek. 5 yıllık imza. Siyah beyazlılar, Demokratik Kongo'nu futbolcuyu 3-5 milyon euro bol servis bedeli karşılığında transfer etti. Belçika ekibi Standard Liège, siyah beyazlıların 3-5 milyon euro bol servis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay teklifini kabul etti. Nureka ile ise 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Demokratik Kongolu oyuncu yıllık 1, 1 milyon euro ve maç başı 5 bin euro ücret alacak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Gelson Fernandez'ten Galatasaray'a gönderme. Çike iddiası sonrası mahkemeye verdi. Olay. haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 20.44'e kadar bu ekranlardayız değerli izleyenler. Yani. İçişleri Bakanı Soylu, Van'ın Çatak ilçesinde jandarmanın gerçekleştiri operasyonu 3 bölücü terör kültü mensubunun etkisi hale getirdiğini açıklamıştı. Bu ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Çatak Gürpınar'da etkisi hale getirilen 3 teröristten ikisi turuncu kategoride diye açıklamalarda bulundu. Haber. Haber. Güncel. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı. Van'da etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisi turuncu kategoride. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı. Van'da etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisi turuncu kategoride. İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda, 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Çatak Gülpınar'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten ikisi turuncu kategoride diye açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı'nca siha destekli icra edilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Dudak Operasyonunda, Çatak Kırsalı'nda 3 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi. Operasyonda iki jandarma personelimiz yaralanmış olup tedavilerine devam edilmektedir. Bölgede operasyon sürmektedir. Bu ay gerçekleşen iç güvenlik eren operasyonlarında Şırnak'ta iki, Van'da üç olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise beşe yükselmiştir. İki teröristin turuncu listede arandığı belirlendi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin Van'ın Çatak ve Gürtpınar ilçelerinde terör örgütünün sözde sorumlusu olarak terörist faaliyet yürüttüğü ve 1 milyon lira ödülle turuncu kategoride arandığı belirtildi. Açıklamada, Çatak'ta etkisiz hale getirilen teröristin Argeş adlı Osman Yıldırım Çakar, Gürtpınar'da etkisiz hale getirilen teröristin ise Cian Eru Miran Kod adlı Şeyh Miran Karahan olduğu duyuruldu. Aa, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ve değerli izleyenler bu haberimizi birlikte Tarikhaber.com haber ülkenin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız habercimiz olan Tarikhaber.com'a bekleriz.